Bir başka optimizasyon sorusu daha aldım. Bu sorunun da daha önce yaptıklarımıza katkısı olacağını düşünüyorum. O yüzden bu soruyu da çözelim. Şimdi bakalım. Üstü açık bir dikdörtgen prizması şeklinde bir saklama kabının konteynerinin diyelim hacmi 10 metre küpmüş. Tabanın boyu eninin en iki katıymış. Bunu çizmeye başlayalım hemen. Dikdörtgen prizması şeklinde bir konteyner ve üstü açık. Farklı bir renkle çizeyim tabanı böyle. Şimdi tabanın boyu eninin en iki katı. Burası taban ise burası boy. Yani bu x ise bu bunun iki katı yani 2x. Tabanın boyu eninin en iki katı. Öyle değil mi? Bu tabanın boyu bu da eni. Şimdi yükseklik bilinmiyor. Yükseklik bilinmiyor sanırım. Yükseklikle ilgili bir şey sorulacak. Değil mi? Çünkü hacmi biliyoruz. Yan yüzler, yan yüzeyler için kullanılacak malzemenin metrekare fiyatı, fiyatı metrekare fiyatı 6 liraymış. En ucuz konteynerin maliyetini bulunuz, maliyet. Evet, şimdi birkaç şeyi birden yapacağız. Önce yüksekliği x cinsinden bir bulalım. Ondan sonra maliyetin x cinsinden fonksiyonunu buluruz. Türevleri alırız ve minimum buluruz falan filan. Evet şimdi, şimdi ne biliyoruz? Önce bu kutunun hacmi nedir? Bu kutunun hacmi eşittir boy çarpı n çarpı yüksekliktir. Yani 2x çarpı x. 2x kare çarpı h. 2x kare çarpı h. Evet, güzel. Boy çarpı en çarpı yükseklik prizmanın hacmi. Şimdi hacmin 10 metre küp olduğu söylenmişti. Bu bize bir kısıtlama verir değil mi? Bu 10 olmak zorunda. İki tarafı şimdi 2x kareye bölelim. Ne çıkar? Bu denklemin iki tarafını da 2x kareye bölersek h eşittir 10 bölü 2x kare çıkar değil mi? Yani 5x üzeri eksi 2, bunu 5x üzeri eksi 2 olarak da yazabiliriz. Evet, işte h. h'ı tek başına bıraktık. Şimdi bize kabın hacmi verilmemiş olsaydı bunu, bunu yapamazdık. Şimdi maliyetin ne kadar olacağını bulalım, malzemenin maliyeti. X cinsinden bir fonksiyon olarak ifade edebiliriz bunu değil mi? Yan yüzeyler için kullanılacak malzemenin metrekare fiyatı 6 liraymış. Peki yanal alan nedir? O zaman onu bulalım. Düzeltiyorum, önce tabanda kullanılacak malzemenin maliyetini vermişler. Tabanın malzemesinin metrekare fiyatı 10 lira. Taban malzemesinin metrekare fiyatı 10 lira. Peki tabanın maliyeti nedir? Taban alanı çarpı 10. 10 çarpı taban alanı. Taban alanı nedir? 2x çarpı x, yani 2x kare. Yani tabanın maliyeti buymuş. Şimdi yanal alanların maliyetine ekleyeceğiz buna. Burası daha ilginç. 200'de de x var. Yani şu 200 aynı, öyle değil mi? Peki onlar nedir? Yani alanları nedir? Bu 200 için maliyet metrekare başına 6 lira. Pekala, şu yeşil yüz ve şu arkadaki yüz için 6 lira. Peki, alan nedir? Bunlardan 2 tane var. Onun için 2 ile çarpacağız. Bu yüzeylerin peki birinin alanı nedir? x çarpı 5x üzeri eksi 2. Yani 5x üzeri eksi 1. Buraya kadar tamam mı? Şimdi bu yüz ve şu yüzün alanını bulmamız gerekiyor. Şimdi bu öndeki yüz ve şu arkadaki yüzle ilgileniyoruz. Bunların da maliyeti 6 lira artı 6 lira, evet 200 var, peki bunlardan bir tanesinin alanı nedir? 2x çarpı 5x üzeri eksi 2. Yani 10, 2 çarpı 5 eşittir 10, x çarpı x üzeri eksi 2, x üzeri eksi 1. Şimdi bunu bir sadeleştirelim, maliyeti bulduk. Üste açık olduğu için, bu arada tabii üst yüzey diye bir şey yok. Şimdi bu kabın üstünü kaplayacağımız, yüzeyini kaplayacağımız kumaş veya malzemenin maliyeti eşittir 20x kare artı 12 çarpı 5 60x üzeri eksi 1 artı 12 çarpı 10 120x üzeri eksi 1 yani 20x kare artı 180x üzeri eksi 1 olarak sadeleştirdik. Şimdi, türevini alıp, minimum noktayı bulmaya hazırız. c üzeri x. Eğlenceli ve kolay bir türeve benziyor. Hahaha, <gülüyor> güzel. Şimdi, 42 çarpı 20x eksi 180x üzeri eksi 2. Minimum veya maksimum nokta için, bu ifadenin 0 olması gerekiyor. O zaman, ifadeyi 0'a eşitleyelim. Hemen biraz yer açalım bunları anladığınızı düşünüyorum o yüzden siliyorum. Çizimde beğenmiştim ama maalesef silmek gerekiyor. Biliyorsunuz zaten tekrar etmeniz gerekiyorsa ne yapıyorsunuz? Videoyu geri sarıyorsunuz, bir daha dinliyorsunuz. O kadar. Hepsi bu kadar. Neyse soruya geri dönelim. Minimum veya maksimum nokta bulacağız. Minimum veya maksimum nokta bulmak için eğimin 0 olması gerekiyor. Bu yüzden türevi 0'a eşitliyoruz. Şimdi bunu çözelim. 40x eksi 180x üzeri eksi 2 eşittir 0. Öncelikle iki tarafı 20'ye bölelim. 2x eksi 9x üzeri eksi 2 eşittir 0 çıkar. Peki sonra ne yapabiliriz? İki tarafa 9x üzeri eksi 2 ekleyelim. 2x eşittir 9x üzeri eksi 2 veya 9 bölü x kare olur değil mi? Bu 9x üzeri eksi 2 ile aynı şey. Şimdi iki tarafı x kare ile çarpalım. Ve 2x küp eşittir 9 elde edelim. x küp eşittir 9 bölü 2. x eşittir 9 bölü 2'nin küp kökü veya 1 bölü 3. kuvveti. 4 buçuğun 1 bölü 3. kuvveti. Bunun maksimum veya minimum olduğunu şimdi nasıl anlayacağız? İkinci türevi alıp çukurluğun yönünü bulabiliriz. Bu noktada, çukurluk yukarı doğru ise, noktanın minimum olduğu, minimum <gülüyor> minimum olduğu sonucuna varırız. O zaman, kabımızın maliyetinin en düşük olduğunu gösteririz. Bunu derste gördüğünüz zaman veya sınavda kendinize ispatlamak isterseniz, en kolay yol bir başka x değeri denemektir, öyle değil mi? Maliyet fonksiyonumuz burada. Şimdi, bir başka x değeri deneyelim. Bunun maksimum veya minimum, en azından yerel maksimum veya minimum olduğunu biliyorum. Bir başka x denediğimizde, değeri daha büyük çıkarsa minimum olduğu sonucuna varırız. Minimum diyemiyorum bir türlü ya. Minimum. Minimum. Evet. Minimum gibi duyuluyor değil mi? Bir de şöyle diyebiliriz. Tek bir kritik nokta var ve bize minimum maliyeti sormuşlar. O zaman bu kritik nokta büyük ihtimalle bir minimum. Bu sefer söyledim. Evet, neyse. Cevabın kaç olduğunu bulalım. Google.com'dan bakalım. 9 bölü 2 üzeri 1 bölü 3. 4 buçuk üzeri 1 bölü 3 ne edermiş? 1,65. Cevabı bulduk. X yaklaşık olarak 1,65'e eşit olduğu zaman kabı en ucuza mal etmiş oluyoruz. İşte bu kadar. Umarım bu soruyu faydalı bulmuşsunuzdur. Hoşçakalın.